Değerli seyirler Türkiye'nin tava sun web üretenler karşınıza yığız ben Nezümert Tarık Maza Tarık Haber Notu.com ama başlıyor değerli izleyenler, yaklaşık bir saat bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri sizler için paylaşasam benim ama web üretenimiz başlıyoruz sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtıcı olursak sosyalce Tarık Haber Pinterest Tarık Haber İlim Tarık Haber TikTok Tarık Haber TİB Facebook Tarık Haber LinkedIn Tarık Haber Yayı Tarık Haber Tumblr Tarık Haber Instagram Tarık Haber Twitter Tarık Haber Reddit, Ground Life 73.48, YouTube Tarık Haber TV, BK ve Tarık Emaz yapılarıyla Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak değerli dostlar. Örneğin Bigo Live'da yayındayız değerli izleyenler. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'de ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, Twitch'de yayındayız. Twitch kanalımız Tark Haber, Yunan ulaşabilirsiniz. Daire genel türlerden birinde istihbarat bilgisinin sohbet ediyorlar var, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Ufcanlı yayında yayında dostlar. Ufcanlı yayın kanalımız Tark haber devreden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayını ister dostlar like kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşa Ve haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bir saattir dediğimiz gibi bu ekranlarda olacağız. Şimdiden ha haberi... vermek haberimize geçiyoruz değerli dostlar bu, bu şart salayan faydalanabilecek gt'li herkesi etkileyecek düzenleme açıklandı değerli izleyenler. Aşağıda salyan faydalanabilecek EYT'li herkesi etkileyecek düzenleme açıklandı. Merak ediliyordu. işte yanıtı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre. Kadınlar için 20 erkekler için 5 yıl EYT'lilerin merakla beklediği açıklama geldi. Bakan ve geni duyurdu. 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartı geliyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre. Asgari ücret ve EYT gündemin en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak çalışmayacak Sosyal Güvenlik Bakanı Beyat Bilgin'den ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartını değiştirmiyoruz şeklinde konuştu. Bakan Bilgin EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu aktardı. Kadın ve erkekler için yıl şartı konusunda netlik kazandı. İşte son dakika EYT haberinin detayları. Son dakika kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl. Eğitlilerin merakla beklediği açıklama. Bakan Bilgin duyurduğu 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartı. Son dakika kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl. Eğitlilerin merakla beklediği açıklama. Bakan Bilgin duyurdu 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartı. Son dakika haberi. Asgari ücret ve EYT gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, EYT'nin 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartını değiştirmiyoruz şeklinde konuştu. Bakan Bilgin EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu aktardı. Kadın ve erkekler için yıl şartı konusu da netlik kazandı. İşte son dakika EYT haberinin detayları. Son dakika haberi, ekonomi gündeminin en çok takip edilen konularının başında asgari ücret ve EYT geliyor. Milyonlarca vatandaşın gelişmeleri yakından takip ettiği konuyla alakalı açıklamalar dikkatle incelenirken son flash açıklama da EYT ile ilgili oldu. EYT'lilerin bir süredir merakla beklediği açıklama çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Açıklamaya göre EYT'de iki şartın değişmeyeceği öğrenildi. Bilgin açıklamasında Eğit'te 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartını değiştirmiyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan bakan Eğit'e düzenlemesiyle ilgili Eğit'ten, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yalnız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil şeklinde konuştu. İşte Eğit'e son dakika gelişmesinin detayları yıl prim şartı ne olacak? Bakan Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Görüşmelerin sunum kısmını EYT ile ilgili yaptı, şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu, EYT konusunda çok açık söyledim. ,5 milyon civarında dediğim rakam, Haziran'da aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince prime takılanlar gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. 5000 ve 5400. Kadınlar için 20. Erkekler için 25 şartı. Bakan bilgin konuşmasının devamında bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonun itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz. Krim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur ifadelerine yer verdi. Bakan bilginden 6 milyona müjde geldi. Eğite bu ilk kez oldu. Bakan bilginden son dakika sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. para borsası TTX ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar ee, bu arada bir haberin başında e, borsaları söylemek değerli izleyenler bugün borsa ne yaptı diye e, değerli izleyenler borsa bugünlerde dalgalı efendim borsa günü e, bir yüksek geçiriyor bu aş aşağıda geçiriyor Şimdi açılırsa söyleyeceğiz benim. İstanbul borsası günü 4.55'e günü düşüşle kapattı dolar 18.533 le. Gün yükselişle Euro 19,22 ile parite 1,03 ile ve altın 1,05 ile gün yükselişle kapattılar değerli izleyenler. Canlı borsa bu şekildeydi. Aralarındaki fark dikkat çekti hepsini geride bıraktı. İki sıradaki lider değerli izleyenler aralarındaki fark dikkat hepsini geride bıraktı. İşte anketlere önüne giden lider. 2023 seçimlerine az zaman kala siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürerken hem vatandaşların hem de siyasi partilerin dikkatle takip ettiği anketlere büyük bir önem taşıyor. Vatandaşların oylarını hangi partinin yana kullanacaklarına dair her geçen gün yeni bir anket gelirken bu kez vatandaşlara oracı araştırma tarafından muhalefet lideri soruldu. İşte Muharefet partilerine oy vereceğim belirtilen seçmenlere yönetilen en beğendiğiniz muharefet lideri hangisi sorusunun soruştur. Haber. Haber. Güncel. Aralarındaki fark dikkat çekti. Hepsini geride bıraktı. İşte anketlerde önde giden lider. Aralarındaki fark dikkat çekti. Hepsini geride bıraktı. İşte anketlerde önde giden lider. 2023 seçimlerine az zaman kala siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürerken hem vatandaşların hem de siyasi partilerin dikkatle takip ettiği anketlerde büyük bir önem taşıyor. Vatandaşların oylarını hangi partiden yana kullanacaklarına dair her geçen gün yeni bir anket gelirken bu kez vatandaşlara OEC araştırma tarafından muhalefet lideri soruldu. İşte muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere yöneltilen en beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi sorusunun sonuçları. Türkiye gündeminde 2023 seçimlerine kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar hız kazanırken anketlerden gelen sonuçlarla ilgiyle takip ediliyor. Hem siyasi partilerin hem de vatandaşların merak ettiği kamuoyu araştırmalarında vatandaşların oyunu hangi partiye vermeyi düşündüğüne dair yanıt aranırken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Bu kez ORC araştırma tarafından yayınlanan son çalışmada vatandaşların muhalefet lideri tercihi araştırıldı. Araştırmada, muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlere, en beğendiğiniz muhalefet lideri hangisidir, sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark dikkat çekti. İşte detaylar. İlk iki sırada Akşener ve Kılıçdaroğlu var. Muhalefet partilerine oy vereceğini belirten seçmenlerin en beğendiği muhalefet liderinin araştırıldığı ankete göre birinci sırada %28,9 ile Meral Akşener yer aldı. Meral Akşener'i %26,8 ile Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. İki liderin arasındaki farkında yalnızca iki puan olması dikkat çekti. Öte yandan üçüncü sırada %96 ile Selahattin Demirtaş yer alırken dördüncü sırada ise %69 ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu görüldü. Davutoğlu'nu %64 ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan takip ederken altıncı sırada ise %43 ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer aldı. Listenin devamında sırasıyla %4 ile Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, %31 ile Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, %26 6 ile Hüseyin Baş, %25 ile Fatih Erbakan, %15 ile Erkan Baş ve %3 ile Temel Karamollaroğlu'nun olduğu görüldü. Canlı yayında AK Parti'nin oy oranına ilişkin önemli açıklama. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ne yaptım? Belhanda. Böyle fal görülmedi. Hakem direkt oyundan attı değerli ziyare. Sağdan çıkmadı değerli ziyare Belhanda. Son dakika haberine göre ne yaptım? Belhanda. Böyle fal görülmedi. Hakem düdüğü çaldı. Direkt oyundan attı. Son dakika haberine göre süperlikte heyecan 14. hafta mücadeleleri sürüyor. O 4. hafta karşılaşmasında Alanya Spor sahasında Adana Demirspor'a karşı karşıya geldi. İlk yarısı golçsüz tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Belhanda rakibine yaptığı set müdahale sonrası oyun dışında kaldığı işte detaylar. Spor. Spor. Spor Toto Süperling. Son dakika. Ne yaptın Belhanda? Böyle faul görülmedi. Hakem düdüğü çaldı direkt oyundan attı. Son dakika. Ne yaptın Belhanda? Böyle favor görülmedi. Hakem güdüğü çaldı direkt oyundan attı. Son dakika. Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleriyle sürüyor. 14. hafta karşılaşmasında Alanya Spor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'un tecrübeli oyuncusu Belhanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası oyun dışında kaldı. İşte detaylar. Yönes Belhanda. Süper Lig'in 14. haftasının açılış mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanlı Alanya Spor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle geçilirken, ilk yarının son dakikalarına girilirken konuk ekip Adana Demirspor'da belhanda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibine dirsek attı dakikalar 44'ü gösterdiği esnada Alanya sporlu Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede önce rakibinin kendisine farul yaptığı gerekçesiyle itirazda bulunan Belhanda, hakemin düdük çalmamasına sinirlendi ve rakibin sert bir şekilde dirsek attı. Direkt kırmızı kart verdi. Karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay bu müdahale sonrası düdüğünü çalarken Yunus Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Belhanda itirazlarına devam ederken bir süre sahadan çıkmadı ve takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmesiyle oyun alanını terk etti. İşte o pozisyon. Görüntüler ben sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler. 10 haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Gözler şimdi ona çevirdi değerli izleyenler. Dolar altından dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Euro'da dikkat çeken hareketlilik yaşanlı. Doların ardından Euro neden yükseliyor? Gözler gram altına çevirdi. Bir sürede dolar karşısında düşüş gösteren euro'da yaşanan hareketlilik uyandırdı. Fed'in faiz kararının ardından açıklanan ABD enflasyon verdiği sonrasında dolarda düşüş görülürken euro ise yukarı yönlü hareketlemeye başladı. Euro TL'de %2'lik bir fark gözlemlenirken bir yandan da gözler gram altındaki son duruma çevrildi. Peki euro kaç lira oldu? Gram altı ne kadar? İşte dolar euro altında sondur. Finans, finans, doiz, euro'da dikkat çeken hareketlilik, doların ardından, euro neden yükseliyor? Gözler gram altına çevrildi. Euro'da dikkat çeken hareketlilik, doların ardından, euro neden yükseliyor? Gözler gram altına çevrildi. Bir süredir dolar karşısında düşüş gösteren euro'da yaşanan hareketlilik merak uyandırdı. Yedin faiz kararının ardından açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri sonrasında dolarda düşüş görülürken Euro ise yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Euro tüde yüzde ikilik bir fark gözlemlenirken bir yandan da gözler gram altındaki son duruma çevrildi. Peki, Euro kaç lira oldu? Gram altın ne kadar? İşte dolar, Euro ve altında son durum. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden önemli verilerin peş peşe açıklanmasının ardından vatandaşlar gözünü dövizdeki hareketliliğe çevirdi. Fed'in faiz kararından birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanmıştı. Para piyasalarının gidişatına adeta yön veren bu verilerin ardından dolarda dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Buna karşılık eurodaki yükseliş ise bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir dolar karşısında güç kaybettiği bilinen Euro'daki güçlenme sonrası vatandaşlar döviz fiyatlarını araştırmaya başladı. Diğer yandan açıklanan verilen gram altın üzerinde de etkili oldu. Peki, Euro ne kadar oldu? Euro neden yükseliyor? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler. Euro neden yükseliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon beklentilerin altında gelmişti. Enflasyonun %77 gelmesi sonrası para piyasalarında da tüm dengeler bir anda değişti. Dolar karşısında çok sayıda para birimi değer kazanmaya başlarken özellikle dolar karşısında düşüşü uzun süre konuşulan euro'da da yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin gerilemiş olması euro'da bir güçlenme yaşanmasına yol açtı. Euro ne kadar oldu? Dolar-TL 18,54 seviyesinde görünürken Euro-TL ise %2'lik bir fark yaşandı ve TL karşısında yükselen Euro 19,21 seviyesini aştı. Euro-TL sabah saatlerinde 18,88 seviyelerinde kaydedilmişti. Anlık Euro fiyatını takip etmek için tıklayınız. Gram altın ne kadar? Euro ve dolardaki bu hareketlilik dikkatlerden kaçmazken bir yandan da gözler altındaki son duruma çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler sonrası altında da yükseliş kaydedilmişti. Bu nedenle gram altın fiyatı da düzenli olarak araştırılmaya başlandı. Eurodaki dikkat çeken yükselişin görüldüğü saatlerde gram altın da 1052 Türk Lirası seviyelerine geldi. Anlık altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız. Altın ve Dolar Amerika Birleşik Devletleri enflasyonundan nasıl etkilendi? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız.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 Siyosu istifa ettiği dev şirket iflasını istedi değerli izleyenler. <gülüyor> Son dakika göre kripto para borsası Fed FedEx iflasını istedi. Siyosu istifasını duyurdu. Son dakika ve göre kripto para borsası FedEx ile ilgili yaşanan gelişmeler tüm dünyanın gündeminde. Kripto para borsasıyla ilgilenlerin yakından takip ettiği olayda FedEx'in ABD'de iflas süreci başlattığı duyuruldu. Yandan şirketin üst yöneticisi CEO'su Sam Bankman-Fried'in de istifa ettiği belirtildi. Ayrıca Binance'nin kurucusu ve icra kurulu başkanı Kan Dong-Zeho, FedEx'teki tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek kademeli kripto krizi konusunda uyarıda bulundu. Finans, Binance, Ekonomi. Son dakika kripto para borsası FTX iflasını istedi. CEOS'un istifasını duyurdu. Son dakika kripto para borsası FTX iflasını istedi. CEOS'un istifasını duyurdu. Son dakika, haberi, FTX ile yaşanan... Son dakika haberi, kripto para borsası FTX ile ilgili yaşanan gelişmeler tüm dünyanın gündeminde. Kripto para borsasıyla ilgilenenlerin yakından takip ettiği olayda, FİT'in Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas süreci başlattığı duyuruldu. Öte yandan şirketin üst yöneticisi, CEO, Sun Manfred'in de istifa ettiği bildirildi. Ayrıca Binancein kurucusu ve icra kurulu başkanı Cihang Pengzhao, teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek, kademeli kripto krizi konusunda uyarıda bulundu. Son dakika haberi, bir süredir riklite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada takımdan takip ediliyor. Dünyanın yaşananları merakla izlediği şirkette ilgili flash bir gelişme yaşandı. Ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin üst yöneticisi Sunbank Manfreden'in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray'in atandığı kaydedildi. Diğer yandan dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in kurucusu Cihang Pengzhao, akademik kripto krizine karşı uyardı. İşte son dakika kripto haberinin detayları. Satın almaktan vazgeçmişlerdi. TTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı. Bankman Fiyatı Şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binan kurucusu ve icra kurulu başkanı Cihang P. Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binan Ceyn satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı. Binan görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra fiti satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu. Zhao'nun FTT hamlesi fiti likidite sorunu yaratmıştı. Zhao, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, ait FTT adlı tokenları yaptıkları son değerlendirmeler neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu. Açıklamanın ardından FTT, kripto para borsalarında %9,0'a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırmasının nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu. Kriz derinleşiyor. İki yıl sonra bir yıl, kademelik kripto krizine karşı uyarı. Dünyanın en büyük kripto borsası binance'in kurucusu ve icra kurulu başkanı Cihang Peng Zhao, İngiltere merkezde Finance Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip Kripto borsası FIT'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti. Zhao, FIT'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti. Zhang Peng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binan rakip Kripto para borsası FIT'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi. Zao, 8 Kasım'da fitin binanceten yardım istediğini belirterek, fiti satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Binancenin fiti satın almasına yönelik taraflar niyet meklini imzalarken, binanca görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra fiti satın almaktan vazgeçtiğini durmuştu. Fitin üst yöneticisi Sam Bankman-Fried nakit kaynağı, namaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti. Tem bugün yapılan açıklamada ise şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas süreci başlattı, şirketin üst yöneticisi Bank Fried'in de istifa ettiği duyuruldu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anam erbiterimiz devam ediyor değer dostlar. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. maaş krizi yaşanıyor değerli izleyenler bavullarcı benden daha çok kazanıyor dedi Galatasaray'da olanlar oldu. İki isimler res geldi dönerci benden daha çok kazanıyor dedi. Bavullarını topladı. Bu süre Okan Buruk ile şampiyonluk kastetini dinlemek isteyen Galatasaray'da devre arasında kısa bir süre kaldı takımdan gönderilmesi planlanan isimler belli olmaya başladı. Sarı Kırmızılarda sezon başı kazoya katlanan ancak beklentileri karşılayamayan bazı isimler için çalışmalar sürerken İki ismin yönetimi res çekti iddia edildi. İşte detaylar. Spor, spor, spor. Toto Süper Lig. Galatasaray'da olanlar oldu. İki isimden rezil. Dönerci benden daha çok kazanıyor dedi, bavullarını topladı. Galatasaray'da olanlar oldu. İki isimden rezil. Dönerci benden daha çok kazanıyor dedi, bavullarını topladı. Bu sezon Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da, devre arasına kısa bir süre kala takından gönderilmesi planlanan isimler belli olmaya başladı. Sarı Kırmızılılarda sezon başı kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan bazı isimler için çalışmalar sürerken, iki ismin yönetime rest çektiği iddia edildi. İşte detaylar. Paris Seferovic'in Yeni sezon öncesini kadrosunu birçok yıldız isimle kuvvetlendiren Galatasaray 24 puanla 3. sırada yer alsa da beklenilen oyunu henüz sahaya yansıtabilmiş değil. Sarı kırmızılı ekipte Okan Buruk ile kupa hasreti sonlandırılmak istenirken devre arasına kısa bir süre kala ayrılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kadroya katılan bazı isimler beklentileri karşılayamazken Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon takıma geri dönen Yunus Akgün bu isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon Adana ekibinde oldukça başarılı bir sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcunun bu performansı eleştiri konusu olurken, devre arasında kulübe veda edeceği iddia edildi. Yeni sözleşme önerilmedi. Galatasaray'da beklenip veremeyen Yunus Akgün, Sarı Kırmızıların en düşük maaş alan oyuncularından biri konumunda. Bu durumdan oldukça rahatsız olan Akgün'e yönetim yeni bir sözleşme önermezken, 22 yaşındaki oyuncunun aldığı düşük maaş nedeniyle rahatsız olduğu ve yakın çevresine dert yandığı iddia edildi. Dönerci akrabam benimle dalga geçiyor. Otspor maçındaki performansı tribünlerden tepki çeken Yunus Akgün, karşılaşmada ıslıklanmıştı. Mücadelinin ardından genç oyuncunun yakın çevresine marşından dert yandığı öne sürülürken, Almanya'da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor. Galatasaray'ın oyuncusuyup, milli takıma gidiyorum. Sürekli bana zam yapalım diyorlar ama ortada bir şey yok. Ben görmemek adama koyuyor. Yunus Hakkünün yabancılar yabancılarla olan maaş farkından da dert yandığı iddia edilirken, yabancılara ceza kesiyorlar. Benim bir yıllık ücretimden fazla. Adamın umrunda bile olmuyor. Ben o paraya bir sene oynuyorum. Parasında da değilim. Değer görmemek çok can sıkıcı. Adama koyuyor. 1.5 milyon euroya oynayan adamı, Galatasaray için indirim yaptı diye göklere çıkarttırıyorlar. Bize gelince sen bizim evladımızsın ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus Akvün Galatasaray'da senelik 900 bin lira, 46 bin lira. 4000 Euro, kazanıyor. Reims talip oldu. Fransa Ligue bir ekiplerinden Reims, ilk formasını kaptıran ve yedek kalan Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuya ilgisi olan Reims'in kış transfer döneminde resmi teklif sunması bekleniyor. İlk 11'deki yerini kaybeden Yunus Akgün'ün maaşına zam yapılmamasından dolayı rahatsız olduğu biliniyor. 22 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmesi bekleniyor. Seferovic de bavullarını topluyor. Galatasaray'da sezon başı büyük ümitlerle gelen ancak Mauro Icardi ve bir Bigomis'in arkasında üçüncü santrafor durumuna düşen Haris Seferovic ayrılık haritesinde bulunan başka bir futbolcu. Teknik heyet, Benfican kiralanan Haris Seferovic'in fizik gücü ve performansını yeterli bulmuyor. Otspor ile oynanan Türkiye Kupası'nda gol atmasına karşın sevinmeyen Seferovic'in mutsuz olduğu biliniyor kış transfer döneminde oyuncuyla vedalaşılacağı belirtiliyor. Haris Seferovic'in Galatasaray performansı Benfica'dan 1 milyon euro bedel kiralık olarak Galatasaray'a gelen 30 yaşındaki İsviçreli Haris Seferovic, sarı kırmızılarla ikisi Türkiye Kupası toplam 10 maçta forma giydi. Oyuncu Türkiye Kupası'nda Kastamonu Spor ve Hotspor ağlarını havalandırmayı başardı. Yunus Akbün'ün Galatasaray performansı 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla biri Türkiye Kupası 11 karşılaşmada şans buldu. Sadece Kasımpaşa maçında bir asist yapabildi. Geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçilen Yunus Akgün, 38 maçta 9 gol 17 asistle oynamıştı. En çok aranan haberler. Bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 34 sayı fark attılar. Milli Belçika'yı ezdi geçti değerli izleyenler. Amirli basketbol takımımız Belçika'yı 86-52 mağlup etti. 12 dev adam rakibine nefes aldırmaz. Son dakikabeyine göre Amirli erkek basketbol takımı 2023 basketbol dünya kupası 2. tur grup 3. maçında Belçika'yı sahasına at 34 fark, farklı farklı 86-52 mağlup etti. İşte detaylar. Spor. Spor. Basketbol. A, milli basketbol takımımız Belçika'yı 86-52 mağlup etti. 12 dev adam rakibine nefes aldırmadı. A, milli basketbol takımımız Belçika'yı 86-52 mağlup etti. 12 dev adam rakibine nefes aldırmadı. Son dakika. A, milli erkek basketbol takımı. 2023 Basketbol Dünya Kupası 2. Turlüğü grubu 3. maçında Belçika'yı sahasında 34 farkı farkla 86-52 mağlup etti. İşte detaylar. Sinan Erdem Spor salonunda oynanan karşılaşmaya Türkiye, Kenan Sipahi, Slottye İlbekil, Onur Alpbitir, Güyük Cansaybir ve Furkan Haltalı ilk ile başladı. Belçika'nın ilk beşi ise Lejonte, Kilibert, Mema, Gillet ve Bako'dan oluştu. Karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onurak ile karşılık verdi. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 9'a çıkardı, 17-9. Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı. 5 dakikada 16 sayı fark. İkinci periyoda Melih'in skorer oyunuyla başlayan milliler, Periyodun ilk 5 dakikasını 16 sayı farkla 36-20 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde de farkı koruyan Türkiye'yi, ilk yarıyı 43-27 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan Belçika, yakaladığılık seriyle periyodun bitimine 7-0-2 kala milli takıma molayı aldı. 43-35 Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Türkiye, farkı tekrardan çift tanelere çıkardı. 50-38 Kalan bölümde farkı daha da açan milli takım, son periyoda 20 sayı farklı 60-40 önde girdi. Nefes aldırmadık. Son periyoda da iyi giren milli takım, Onur Alpin bitime 7-0-9 kala gelen üçlü ile farkı 2-4'e çıkardı, 69-45. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı. Ana sayfaya dönmek için tık. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izlediğim diğer haberimize geçiyoruz. sözlerle duyurdu. Tarih bir gün bir gün diyor ve dönüyoruz dedi. Zelenski savaşta kritik e gelişmeyi bu sözlerle duyurdu. Bugün tarih bir gün ve dönüyoruz dedi. Ukrayna devlet başkanı Milalem Zelenski Rusya'nın e Ukrayna'daki Herson kendinden tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada bugün tarih bir gün ve sonra dönüyoruz dedi. Haber. Haber. Dünya. Zelenski'yi, savaşta kritik gelişmeyi bu sözlerle duyurdu. Bugün tarihi bir gün ve dönüyoruz. Zelenski'yi, savaşta kritik gelişmeyi bu sözlerle duyurdu. Bugün tarihi bir gün ve dönüyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi, Rusya'nın Ukrayna'daki her son kentinden tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, bugün tarihi bir gün ve her sona dönüyoruz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus birliklerinin her sondan tamamen çekildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Ersona dönüyoruz. Şu an itibarıyla askeri güçlerimiz şehre yaklaşmak üzere. Ancak özel birimler zaten şehirde. Erson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler." Şehir Deniz düşmandan tamamen arındırılmamışken bile, Herson halkı sokaklardan ve binalardan Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'da kaldığına dair tüm izleri kaldırıyor. Her bir askerimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Herson, Rusya'nın parçası. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ordusunun Herson'dan çekilmesinin ardından Herson'un referandumla ilhak edildiğini ve Rusya anayasasında resmiyet kazandığını vurgulayarak, Herson, Rusya Federasyonu'nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil demişti. Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Sözcüsü Alexander Tupul sosyal medyadan yaptığı açıklamada her son kentinde bulunan 12 köyün Rus işgalinden kurtarıldığı paylaşımında bulunmuştu. İlla. Rusya her sondan çekildi. Ukraynalılar bayraklarını alıp sokağa fırladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz. Elze korkulan korkudan deprem meydana geldi. Afat duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Erzincan'da korkutan deprem meydana geldi. Afat duyurdu. Son dakika haberi göre Erzincan'ın Tercan içerisinde bir deprem meydana geldi. Afat'tan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Kandilir Asadhanesi ise deprem büyüklüğünün 3.5 olarak geçti. İşte son dakika haberinin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Erzincan'da korkutan deprem. Afad duyurdu. Son dakika, Erzincan'da korkutan deprem. Afad duyurdu. Son dakika haberine göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir deprem meydana geldi. Afad'dan yapılan son dakika açıklamasında depremin büyüklüğü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Gandilir Asathanisi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak geçti. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 20.02'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afad'dan açıklama. Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin yerin 6.99 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandili Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak kayıtlara geçti. Deprem katbikatı neden 18'de yapılıyor? O detay duygulandırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bülteniz devam ediyor değerli dostlar, yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Süperlikte ayrılık yaşandı, 6 bir kazandı, gönderildi değerli izleyenler. Kazım Kazımpaşa'da TN Direktör Şenol Can ile resmen ayrıldı. Son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yapılan açıklamayla takımındaki ikinci dönemini yaşayan teknik sorumlu Şenol Can ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu. İşte detaylar. Spor. Spor. Kasımpaşa. Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı. Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can ile yollar resmen ayrıldı. Son dakika Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan yapılan açıklamayla takımdaki ikinci dönemini yaşayan teknik sorumlu Şenol ile yolların ayrıldığı resmen duyuruldu. İşte detaylar. Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken, İstanbul ekibi Kasımpaşa'da flash bir ayrılık yaşandı. Geride kalan 13 haftada yalnızca 15 puan toplayabilen Kasımpaşa'da yönetim, teknik sorumlu Şenol ile yolların ayrıldığını duyurdu. Klükten yapılan açıklamada teknik sorumlumuz Şenolcan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenolcan ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Üçüncü hafta gelmişti. Şenolcan, Kasımpaşa'nın başına üçüncü haftada gelmişti. İstanbul ekibinin başında 13 maça çıkan Şenolcan, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. İkinci kez ayrıldı. Can bu ayrılığıyla birlikte Kasımpaşa'ya ikinci kere veda etmiş oldu. 39 yaşındaki teknik adam daha önce 24 Mart 2021'de göreve gelmiş ve takımın başında 144 gün kalırken, 15 Ağustos'ta takıma veda etmişti. Kasımpaşa'daki ikinci Şenolcan dönemi ise 18 Ağustos'ta başlarken, 85 gün sürdü ve 11 Kasım'da sona erdi. Son maçını 6-1 kazandı. Şenol Can yönetiminde son maçını Türkiye Kupası 4. tur maçında 1461 Trabzonspor'a karşı oynayan Kasımpaşa mücadeleden 6-1 gibi farklı bir skor ile ayrılmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son 4 maçta 3. Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün yayalar onlara karşı karşıya gelince ne uğradıklarını şaşırtılar değerli izleyenler. Samsun'da kırmızı ışık ikrarı yapan yayalara ceza şoku yaşanan ne uğradıklarını şaşırdılar değerli izleyenler. Samsun'da yayalara görenlik uygulamada 45 dakika kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya 196'lar TL'den toplam 14.700 TL para cezası kesildi. Haber. Haber. İlginç haberler. Samsun'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza şoku. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Samsun'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza şoku. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Samsun'da yayalara yönelik uygulamada 45 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya 196 şart den toplam 14.700 TL para cezası kesildi. Samsun'da trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri, kale mahallesinde yayalara yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı. Kentin en Caddesi olan İstiklal Caddesi'nde 45 dakika süren uygulamada 75 yaya kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196 şart toplam 14.700 TL para cezası uygulandı. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gören daha baktı. Tam 2,55 metre ve 98 kilo. 10 Kasım'ı diline doladı. Paylaşımlarını gören inanamadı. Stüdyodakiler şoke oldu.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 Haber bürtelimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatdir bu ekranlar deniz. ve diğer haberimize geçiyoruz. Mesailin tamamını adaylı ayırıyor. Tartışma yaratan sözler geldi değerli izleyenler. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması AK Partili Kösel e, söylediği Mansur Yavaş mesailin tamamını adaylı ayırıyor dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu kez Cumhurbaşkanı adayla tartışmalarına sahne oldu. AK Parti Grup Başkanı ve Mamak, Be Mamak Belediye Başkanı Mırat Köse, Mansur Yavaş'ın mesaisinin tamamen Cumhurbaşkanı adayla ayırdığını belirterek, Sayın Yavaş bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor, bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu'ya rekabet ediyor. İfadeleri kullanılan CHP'li üyeler bu sözlere tepki gösterdi. Haber. Haber. Güncel. ABB Meclisinde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması. AK Partili Köse, Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor. ABB Meclisinde Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması. AK Partili Köse, Mansur Yavaş mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bu kez Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına sahne oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ın mesaisinin tamamını Cumhurbaşkanı adaylığına ayırdığını belirterek, Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor, bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmamoğlu ile rekabet ediyor ifadelerini kullandı. Üyeler bu sözlere tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye, ve Meclisi, ABD'nin, Kasım ayı 5. toplantısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu tartışıldı. Toplantı, Meclis 1. Başkan Vekili Fatih Ünal Başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonunda yapıldı. Ünal, başkanlık yazılarını, komisyon raporlarını ve gündemdeki maddeleri oylattı. Ankara çürüyor. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dün sabah saatlerinde Yeni mahalle Atatürk Kültür Merkezi, AKM'ye, istikametinde metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle on binlerce vatandaşın mağdur olduğunu ileri sürdü. Mansur Yavaş deniyordu ama Akşener ters köşemi yapacak. Köse, admin arıza nedeniyle yaşanan krizi yönetemediğini ifade ederek, tabi sadece bu değil. Yeşil alanların kuruduğunu, parkların ve bahçelerin bakımsızlıktan döküldüğüne tüm Ankaralılar şahittir. Ankara geriye gidiyor ve çürüyor. Yeni bir projeniz zaten yok. Peki bunlar neden yaşanıyor? Hadi söz verdiğiniz projeleri bir kenara koyalım. Mevcut belediyecilik hizmetleri neden verilemiyor? Diye konuştu. Mesaisinin tamamını adaylığa ayırıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın makamını beğenmediğini ve önemsemediğini öne süren köse, şu değerlendirmelerde bulundu. Sayın Yavaş, bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nu idare etmeye çalışıyor, bir yandan Sayın Akşener ile temasta bir yandan da Sayın İmanoğlu ile rekabet ediyor. Mesaisinin tamamını ayırdığı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hülyalara dalıp gidiyor. Mansur Yavaş, Ankara'yı bu uğurda feda ediyor. Ankara'nın belediye başkanı yok arkadaşlar. Bunu defalarca söyledik. İşte kabile belediyeciliği derken tam da bunu anlatıyordum. Ey Mansur Yavaş, sen sana inanların en büyük hayal kırıklığısın. Mansur yavaşlayamayıp eskiyi patlattı. Çok konuşulacak siyasi gönderme. Şimdi Ankaralı hemşehrilerimizin takdirine sunarak Mansur yavaşa bir çağrıda bulunmak istiyorum. Nereye aday olmak istiyorsan aday olun. Kemal Bey'in Meral Hanımı ikna edebileceğini, Ekrem Bey'yi girdiğim rekabette tuş edebileceğini hayal edebilsin. Tabii bunlar sizin meselelerinizdir, bizim karışacağımız konular değildir. Ama bizi ilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi bir yönetim krizi yaşandığını artık tüm Ankara yaşıyor. Televizyonları takip etmeyi, acaba aday olacak mıyım diye düşünmeyi, bağımlısı olduğun sosyal medya ile oynamayı bırak. Türkiye'nin başkenti, yarattığın bu boşluğu ve yönetim zafiyetini artık taşıyamıyor. Görevini yap Mansur Yavaş, Ankara Belediye Başkanı olduğunu, 6 milyon Ankaralının ve üzerinde olduğunu hatırla. Tepki. Kösenin iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ise söz konusu metro arızasının 3-4 saat içerisinde giderildiğini, geçmiş dönemlerde benzer arızaların 8-10 saat arasında düzeltildiğini aktardı. ABB meclisinde Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmasını yanlış bulduğunu belirten Neslihanoğlu, bir de Murat Bey buraya çıkıp Cumhurbaşkanlığı adaylıklarından, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarından bahsediyor. Sonrasında ise bunlar sizin konularınız, bizim konularımız değil diyor. Ama burada çıktığından belli kürsü de bunları konuşuyor. Bizim belediye başkanlarımız görevlerinin başındadır. Hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bunları defalarca basına açıkladılar. Altılı masa bir aday belirleyecek ve o adayın peşinde yürüyeceğiz. 13. Cumhurbaşkanını da altılı masa seçecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Mansur Yavaş'tan %50 indirim çağrısı. Kılıçlaroğlu'na seslendi. Meclis 1. Başkan Vekili Ünal. Yarın saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapattı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha zorlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşama adresi açıkçası.